Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Manycraft'ın yeni bir bölümüyle beraber karşınızdayım. Bu bölüm sadece sade takılacağız. Şeysettiğim i̇şte bilmem neydi filan çekeceğiz. Ee, bu bölümü gece çekiyorum. Umarım yarına yetişir. Ee, dur şimdi. Geçen bölüm geçen bölüm bildiğiniz gibi 7 tane şey bulmuştuk. Ee, şuna bulmuştuk. Bir de ben bunları ısıtacağım demiştim. Bu bölüm biraz kısa olacak işte. Aa fırın yapmayın düşüm. Has Şimdi git bir de taş kız, her yer taş. Dur lan taş olacağıdı sanki. Game moddan mı veya? Dur olacak olan taş. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam Hemen bir fırın çekelim şu abiye. Fırın fırın fırın fırın fırın. Ana ne? Var zaten? neyse İkili olursun ikili ikili. Şimdi dur. Ee, ilk önce biz nereden başlayalım? Altından daha iyi ya, altından en iyisi. Up. Hmm. Allah seri yavaş yavaş finale gidiyor. Ee, konular azalmaya başladı. Konu çok da ama maalesef şu koyundan iki tane et düşmediği için bunu yapamıyoruz. Ee, o yüzden başka mesela abici şunu aç değin, bunu aç değin ama lütfen mod, modun olduğu bir şey olsun, lütfen. Bir sürü mod var lahmacun yapma modu var ama onların da nasıl yapıldığını bilmiyoruz ki Neyse onları öğreneceğiz. Üç tane alalım Tamam Şuraya da demirimizi koyalım Beş tane Tamam Sonra Koyalım bu kömürü Tamam Alalım şuradan bir demiri Hop al bunu buraya koy Tamam bunlar in, ikisi pişiyor dediğim gibi bu bölüm biraz kısa olacak ee, Çünkü gece çıkıyorum ya Ben nefret ettiğim şey Manyakraft'ı gece ceklik Biraz dolaşalım Bak şurada taşlar kalmış ya onları alalım Taşlara ihtiyacımız olabilir ilerleyen bölümlerde Şu neden kırılmıyor ya deli oluyorum abi Arkadaşlar umarım ee, ikinci sezonda yapmak istediklerimi yaparım inşallah. Sezon finalinde izleme gelir de bu serinin devamını getiririz. Yani şu an her şey sizin elinizde. Bu serinin devam edip etmeyeceği sizin elinizde. Eğer siz iyi bir izleme kastırırsanız var izleme kastırdım. Ne diyorum ben ya? Sanki prim prim yapan youtuberlar gibi konuşuyorum. Neyse neyse. İzmek kasmak dediğim. şimdi izlenme gerekiyor bana ee, şimdi son zamanlarda bana soruyorlar Ali sen eskiden like'ı sürekli izlemezdin izlemelere izlenmeyi fazla istemezdin neden şimdi çok fazla izliyorsun istiyorsun Pardon şimdi ben artık izleyiciye göre hareket etmek istiyorum kendime göre hareket etmek istemiyorum. Ee, siz sevdiyseniz ben devam etmek istiyorum Dediğim gibi ben bu işten para falan almıyorum ee, Alsam da zaten YouTube Bunu benden yarısını kesiyor ee, ha. Lan anasını satayım her şeyle dolu Cesetle dolu anasını satayım Acaba kim öldürdü bunları vallahi bilmiyorum Kim öldürdüyse iyi yapmış Çek, evi bulamadım <gülüyor> ne eşyalar mı gitti Heh, korktum abi yani. ananı satayım dedim ne oluyor buga bak <gülüyor> çok feci korkuttu beni tamam hop alalım Set i̇şte çeksek mi çekelim be çek çek baba çek tamam şimdi vah oh, fare fare de buğa girmiş lan ne oluyor lan manyakraft her şey buğa giriyor şimdi altın kullanmayacağız bizim 5 tane demir benim sanki daha fazla demirim vardı ya Allah Allah neyse şimdi bizim 5 tane demirimiz var bizim biraz şeyleri güçlendirmemiz lazım ha, çubuk yok dur çubuk çubuk çubuk, çubuk fazla yapalım şuradan alalım böyle biraz evi de düşeceğim belki ilerleyen bölümlerde yaparız bunu bu ne işe yarıyor lan neyse istiklet yapmayacağım şunu al abi tamam başka bundan ne işe yarıyor acaba bir tane alsak mı nasıl olsa tahtadan ee, şu ne olay bilmiyorum önüme ne gelirse alıyorum <gülüyor> yani, aha arabam lan şu Vallahi ya araba. Dur. Çalışmayan araba ama. Ya bu nedir ya? Uf. Gelmişini geçmişini hadi senin ya. Bu ne kadar küfür kendime geliyor. Al işte. <gülüyor> Gereksiz yapı. Ben onu kullanabilen araba sanıyordum ya. Bu ne? Kedi içinmiş bu ne? Steam. St Vallahi ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Bence bunlar böyle dursun hiç olmazsa boşa Bir şey olur. Nasıl taktik ama? Pintilere benzeri. Vallahi arkadaşlar ben Game moddan Maalesef Alacağım. Alacağım onu. Bana ne? Ben bilmiyordum. Daha fazla mı alsak biraz? Şimdi 2-3 tane verdi bir tane den fazla bir şey olmaz yani ne olacak bey görmediniz bir de arkadaşlar bakın ben iki tane şey yapmak istiyorum fakat e, bunları yapamıyorum dedense e, şunu yapmak istiyorum şunu yapmak istiyorum ama bunlar için o Koyunları öldürmem lazım Bir de böyle bir sürü dükkan açmak istiyorum Yani daha o kadar çok kan Konu ki. Şimdi size lütfen bir soru soruyorum Burayı atlamadan izleyin Malları Game O'dan mı alalım Lütfen bu sorunun cevabı Benim için çok önemli İkinci sezonda size bunları telafi edeceğim Size söz veriyorum İkinci sezon olursa Yeminlikle bak şu kebap var ya ee, Ve bunları 2 sezon olursa ben bunları yapacağım koyundan düşerse yemin ediyorum diyorum da koyundan düşerse yapacağım size çok ciddi söylüyorum koyundan düşerse yapacağım ciddi diyorum yapacağım yapmayan en adi şerefsiz düşüp de yapmayan en adi şerefsiz size bu <gülüyor> kadar net bir cevap veriyorum Şu slime boşaltalım Kömürü de koyalım Demiri de koyalım Tam 7. dakikalardayız. Bir de ben ne görmüştüm video öncesi ya. Video öncesi bir yerde bir şey daha görmüştüm. Dur. Orada köyün son halini şöyle bir sinematik şekilde göstereyim size. Şuradan mıydı neredeydi o? Bak. Ne bu? Aha. Vallahi güzel o <gülüyor> vallahi o yaptığımız araçların şeyini buldum dur dur dur hemen şurayı bak ben ölürüm dağılırım bunları diyorum ölürüm dağılırım ya alacağım oğlum sizi elvatlarım kuzularım gel gel gel konular hızlı bitsin ki hemen ikinci sezonu yapalım game moddan mı alalım arkadaşlar cidden size bu önemli bunun önemi çok önemli çık şöyle çık şöyle çık şöyle. Çık, çık, şöyle çık çık çık çık çık çık çık çık Allah Game mode Burayı kesmek zorundayım sana. Arkadaşlar geri geldim ee, Biri şeyi bastı videoyu bastı Bu yüzden orada o kişiyle konuşmak zorunda kaldım Oğlum dedim niye vermiyor? Vallahi vermezse söverim. Keşke buraları kassaydım bak. Tüh. Niye aklıma gelmedi Ali? Kendime kızıyorum ya. Ne işi? Bir şuraya. 8 tane aldık. Keyardayız. Dur dur dur dur dur. O kömürleri de alacağım oğlum. O kömürleri de alacağım. Dur. O kömürleri de alacağım. O kömürleri de alacağım. Sizce bunlar ne işe yarıyor? Siz biliyor musunuz ya? Ben bilmiyorum ne işe yarıyor bu. Set de çekecektik. Aha set parası da çıktı. Nerede doğuyor yer ya? g oto gireceğim. bulup da videoyu bitireyim. Dur. Neredeydi o? Neredeydi o? Neredeydi o? Buralarda bir yerlerdiydi. Şura mı? Yakındı, yakındı. Arkadaşlar gelecek bölümlerde ee, lütfen onların cevabını verin. Burada değil. Ya şimdi gel, ara ki bul gel. Şura mı? Kim burada bir şey var mı? Vallahi bir şey yok. Nereden bulacağım şimdi ben onu ya. Buralarda bir yerlerde galiba çünkü oyuna bir feci kasma girdi. <Gülüyor> burada değil, burada değil. Nerede bu? Aha. Secret <Gülüyor> comedy. Şeyi bulduk lan şeyi. Aha, bak bak bak bak, görüyor musunuz orada da var. Bak bak, orada şey var. Ananı satayım bir sürü maden bulduk. Oha. Tabii ki de önceliğimiz bu. Sonra da diğer taraflara gidip, hop. Hemen hemen hızlı olmamız lazım. Çok hızlı olmamız lazım. Tamam, tamam. tamam game out game out game out Yan tarafa uçacağım çünkü O yeri bulmamız çok zordur Aha buldum tamam aga bak bak bak bak bak bak gör. Anam Anam Ananı satayım Düş düş düş düş düş Thank you very much geri geri kaç kaç Bunlar ne lan redstone mı Neyi bunlar Ananı Bu elması kırdım ya Harbi Lan lan lan lan lan Oh Gidiyodum GG oluyodum dur yapma yapma yapma yapma Ya GG olmayı lütfen lütfen lütfen Ya ananı. Ya Şimdi gel de orayı bul ya Allahım ya Nereden bulacabı ben şimdi <gülüyor> Kendine gel lan Oyunu fazla kaptım kendimi Buramıydı Aha buralarda bir yerlerde. Tamam tamam tamam Sakin ol reis sakin ol Ali sakin sakin Sakin ol sakin ol Şunları al Reston ileride deli gibi lazım olacak bize Bizi, bizi daha restonlar neler neler yapacağız Araba craft edeceğiz Şunu yapacağız bunu yapacağız Arabacı bile bile açabiliriz Yani Spyro imati falan 15 tane. Tamam, çok iyi. Şimdi o, o elmasların olduğu yeri bulmam lazım. Ağa, ya senin gibi klavyenin ben ya. Klavyeyi değiştirdim hala azap çekiyorum ya. Senin gibi klavyenin seni yapan firmanın ben. Hep, hepsi senin yüzünden oldu klavye. Video uzatmaya mı çalışıyorsun ya? Al işte. Nasıl bulacağım ben şimdi bunu? Hı? Ara ki. Ooo tamam tamam tamam. Söylenme söylenme söylenme. Aaah. Vallahi iyi gidiyor şu an şu an. Redstone restoration boş ver. Redstone lazım. Ama restoration, restoration boş ver şu. Demin bizim acil karımızı, zararımızı toplamamız lazım ya Şurayı kır. Altına şöyle bir şey çekemiyorsun mu ya Tüf, Keşke bir şey çekebilsek Çok süper olurdu Şimdi ben oradan düşeceğim ama Allah'tan game mod var Game mod 0 Tamam Çok iyi düş düş düş düş düş bunlar kır ananı game mod game mod game mod game mod game mod game mod sen kime kapatıyorsun oğlum he sen kime kapatıyorsun kum seni bak ikinci sezonda sildirmeyen en adi şerefsiz seni ben ikinci sezonda sileceğim bekle bekle sen beni çığrından çıkardın artık ben seni ikinci sezonda bir sileyim olursa tabii. Sen o zaman gör. Tamam sıkıntı yok. Abi vallahi bak benim acil oraları bulmam lazım ya. Dur benim acil buralarda alt altın bulduk. Şuraya çıkalım. Dediğim gibi Hop Bizim şey e, zararımızı telafi etmemiz çok önemli Çünkü biz baya bir şey kaybettik Neydi o e, Demir altın yani bunlar ileride bize çok lazım olacak redstone Baya bu seride bir şeyler yapacağız Baya yapacağız Şurayı kır Buraya hop Sonra hemen game mod çakacağız. Hemen game mod. Kır game mod çak. Attım yanlışlıkla. Kır game mod çak. Ya neyse, neyse neyse. Bu bölüm bu kadar bulabildik. Gene iyiydi bu bölüm. Ee, uzatma da oldu kusura bakmayın çok gereksiz uzatma oldu ee, bu video gece gece çektiğim için de sesim az geliyor ee, kusura bakmayın dur sandığa şunu koymayı unutmuşum ama ben onları bulacağım abi vallahi bulacağım ee, müsait olsa yayın açardık bak pazar günü pazartesi günler Remzi Baba'nın fragmanını verirdik giderdi bu arada ilk sezonu nasıl buldunuz güzel miydi? Her neyse videoyu kapatayım ya. Evet bu videonun sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.